Merhabalar, Diya mobilde e-Banka nasıl kullanılır? Öncelikle ilgili firmamıza giriş yaptıktan sonra e-Banka altında bulunan e-Bankalar ekranı açılır. Açılan ekranda daha önce tanımlamalarını yaptığımız ve bankacılık işlemlerinde kullandığımız bankalar karşımıza çıkacaktır. Ana ekranımızın en alt tarafında bulunan alandan işlem yaptığımız bankaların toplam bakiye tutarı görüntülenmektedir. Gördüğünüz üzere... Eğer var ise dövizli bakiye tutarlarımız da en alt bölümde toplu olarak görülmektedir. Ayrı ayrı tuttuğumuz hesapları görmek için görmek istediğimiz bankanın üzerine tıkladıktan sonra ilgili bankadaki hesaplarımızın bakiyelerini ayrı ayrı görebiliriz. Dilediğimiz hesabın ayrıntılarını görebilmek için ise görmek istediğimiz hesabın üzerine tıklarız. Açılan ekranda bu hesap üzerinde yapılan işlemleri ve tutarlarını görebilmekteyiz. Aynı zamanda bu alanda aramak istediğimiz işlemi filtreleyebilir veya dilediğimiz alandan sıralama yapabiliriz. Ana ekranımıza döndüğümüzde ise belirli aralıklarla güncellenen verilerimizi anlık olarak güncellemekte istiyorsak hemen sağ üst köşede bulunan bulut ikonuna tıklayabiliriz. Yaptığımız işlem o anlık bir veri girişi varsa ilgili bakiyelerimizi güncelleyecektir. Bu şekilde DiyaMobil'de e-Banka modülünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.